Arkadaşlar bugün sizler tane jenga simulator yapacağız yani jenga yapacağız ee, bakalım nasıl olacak Şu anda bütün taşlarımız yerde böyle Ben bunları sıra sıra dizeceğiz Şu anda çekmeye çalışacağız arkadaşlar ee, Kutusundan örnekte almak gerekirse Yani şöyle e, Şimdi biz Burada iki tane türü var bir bu, bir bu, bir de bu. Hangisini yapabiliriz mesela? Evet, benim aklımdaki şu. Şimdi dikkatli izleyin. E, diziyorum ilk önce. Şöyle olsun. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şöyle olacak. Şöyle. Sonra ee. tekrar bir tane böyle. Arkadaşlar mantı anlamış olmalısınız artık. Şöyle yapıyoruz. Bunun bir sürü çeşidi var yani. Ya dediğim yaptığım şekilde yapmak zorluluğu değilsiniz Normalde ben Jenga Gold'la video çekmeyi düşünüyorum. O e, bizde Jenga Gold olmadığı için. Ama alacağız arkadaşlar. Onunla da video çekeceğim bir gün. Pandey biterse. Yerleri gidemiyoruz ki. Evet. Birazcık jemik oldu. Arkadaşlar. Biraz tamamladık. Ah, oh, tarmazdı. Yapması da zor aslında. Baştan. İki dakika uzun olmuş. evet baya yamuk yaptım böyle çünkü yani tam düz yapamazsın. tam düz hiçbir şekilde yapamazsınız çok kötü bir şey zaten evet düzüyoruz yani çok kötü bir şey böyle yarım saat yarım saat yapmak bakar mısınız tere tere bakar mısınız elim ıslak artık ıslak Böyle terletiyor işte. Baya yüksek bir şey olacak bu. Eğer yıkılırsa ben videoyu burada keserim. 3 Az kaldı. Burama geldi. Ve son 3 tane Baya yamuk oldu şu anda Bununla oynayamam bile ben yani Taş çekebileceğimizi Sanmıyorum pek O kadar yamuk oldu ki Size şimdi oradan düz gibi gözüküyor Ama şurası yamuk gözüküyor Büyük ihtimalle Muhtemelen her yapmıyor Evet, bir yere kaçan taşımız da yok. Herhangi bir yere kaçan taşımız da yok ve başlayabiliriz. Ee, şimdi nereden çeksem nereden çeksem. Ee, bakıyorum, bakıyorum. Burası var, burası var. Şurası yok. çektim aa çok sallanıyor hayır hayır hemen yıkıldı bir çıktı. ah hepsini boz zekine ikinci turumuzu da yapacağız ee, bu sefer şöyle yapalım tamam ee, klasik yapalım arkadaşlar dediğim gibi zaten öyle daha iyi oluyor klasik yapalım üstüne diziyoruz üst üste hepsini böyle diziyoruz yani, üst yani üst üste. Tamam. 6 tane vardı gidip. Gedirdi. 8 9. İkişe dikişe devam edeceğim bu sefer Tamam 14-15 Ortaya da 16 17 18 Hayır yamulma sakın Olmaz öyle bir şey Düzleştirmeye çalışıyorum, elimden geldiği kadar. Çok zor, felaket, felaket. Siz şimdi ben bunu yaparım diyorsunuz taşı. Çekerim, yaparım. Ne var ki bunda diyorsunuz? Felaket. Kalasız kalıyorsun yani ilk başta. Taşı çekeceğin ilk başta. Evet, bu da biraz yamuk oldu yani kusura bakmayın. Başka türlü yapılmıyor çünkü bunu hiç kimse başka türlü yapamaz. Düz bile yapamaz. Biraz yapılacak yani. E belli ki bunu da çekmeden yıkılacak herhalde. Öyle görünüyor. Tamam. Artık biter misin? Bu kadar... Bu ne ya? Daha bir sürü taş var. Gold'uyla da çekeceğim bir gün bunu. Bir gün golü de çekeceğim. Hayır, hayır oynamayacaksın, oynamayacaksın. Şampiyonluk turnosu oynamayacaksın. Sakın. Ne zaman? Hayır, hayır, hayır. Sakın burada o kadar uğraştım ben. Sakın, sakın dikirim diye bana bir şey deme. Sakın. Evet 917. Aşırı uzun olmuş diyor. Ya bana göre uzun Kısa normalydı göklerde. Hayır, hayır, hayır. Sallanma sakın. Düşme, düşme, düşme. Ne olur, ne olur. Ne olur, çabaları benim istersem. Hayır. Hayır. Artık bitersin, yeter. Biter misin artık? Bu, bu kadar bu kadar olmaz. Bit. Hadi bit. Hadi bit. Bittim bittim bittim. Hayır. Hayır. Hayır. Dur dur dur dur. dur. Durma. Terslik var burada. Burası çıkıyor. Bunlar tam. Neden çıkıyor ki bu taraf? Ya son iki tane kaldı Olay almak istemiyorum başıma. Hadi ya. Bit artık. Bunu da. Yani taş yetersiz yetmedi. Yetmedi arkadaşlar. Ee, bu kadar oldu. Şimdi başlıyorum çekmeye. Ee, nereden başlasak? Hayır, hayır hayır hayır. Hayır bir dakika. Sakin ol. Sakin ol. Şanssızlık diye bir şey tamam. Hayır. Olmayacak. Yapamazsın. Yapamazsın. Yıkılacak. Yıkılma. Sakın. Yıkılmadı. Yıkılmadı. Çektim bir tane. Üstüne koyuyorum. We mm did. -hmm.